Bugün 7 Ağustos 2021 Cumartesi Satürn günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay güne hassas ve duygusal enerjiler veriyor. Ay saat 01.11'de Oğlak burcundaki Plüton'la karşıt açı yapacak ve boşluğa girecek. Günün ilk saatlerinde ay boşlukta ilerleyecek. Duygusal olarak zorlayıcı etkilerde ortaya çıkabilir. Kontrolümüz dışında olabileceklere karşı tepkisel ve yıkıcı davranmamak önemli olacaktır. Sabah erken saatlerde önemli kararlar almak yerine duygusal olarak dengede kalmaya öncelik verip rutin işlerle ilgilenebiliriz. Ruhsal ve bedensel kendimizi çok zorlamamakta fayda var. Değiştiremeyeceğimiz durumlar karşısında anlayış ve kabulleniş içinde olmaya çalışalım. Sabah 10.31'de Aslan Burcu'na geçen ay daha sabit ve güvenli enerjiler vermeye başlayacak. Dış dünya ve sosyal kavramlar bugün daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Kişisel güvenimiz artarken... Çevremizdeki kişilerin dikkatini çekmek isteyebiliriz. Aşk, eğlence, organizasyonlar, sanatsal kavramlara vakit ayırabiliriz. Bugün Aslan Burcundaki Merkür ile Balık Burcundaki Neptün arasındaki gergin açı kesinleşecek. Çevremizle iletişimde, bilgi paylaşımı ve haberleşmede yanılsamalar ve yanlış anlaşılmalar oluşabileceğinden temkinli hareket edelim. Gerçeklerle varsayımları birbirine karıştırma, gerçekleri inkar etme eğilimleri olabilir.